Kıymetli Hocam, değerli katılımcılar, üzerinden yönlendirilecekler kaygı gözen değerli izleyiciler, Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun 8. oturumu eğitim araştırmalarına tahsis edildi. Oturum başkanımız Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kıymetli hocam, Doçent doktor Hasan Meydan hocamız, değerli hocam oturum başkanlarını yürütecekler. Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de bizleri izleyen, youtube'dan izleyen tüm, ee, dostları önce saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve e, burada e, bizim oturumumuzda e, tebliğ sunacak değerli araştırmacılara e, hoş geldiniz diyorum. E, aynı zamanda bu Türkiye Sosyal Bilimler e, Sempozyumu'nun e, düzenlenmesinde emeği geçen başta Abdullah Demir hocamız olmak üzere e, tüm katkı verenlere, akademisyen veya işin mutfağında bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi sempozyumlar ancak araştırmacılar o sempozyumlara iltifat ederlerse anlam buluyorlar. O nedenle bu sempozyumda sadece bu oturumda değil, bu sempozyumun diğer oturumlarında da tebliğ sunan, dolayısıyla bu sempozyumu aslında var eden tüm araştırmacılara da ben şükranlarımı sunuyorum. E, abla Hoca'nın belirttiği üzere bu sekizinci oturum, sempozyumumuzun sekizinci oturumu ve sekizinci oturumda üç e, araştırmacımız, üç arkadaşımız sunum yapacaklar. Üç e, arkadaşımızın e, sırasıyla yirmişer e, dakikaya civarında sunumlarını dinleyeceğiz. Yirmişer dakikayı aşmayacak şekilde ardından... E, biz burada kendi içimizde müzakeresini de yapmaya çalışacağız. Belki basit sorularla vesairelerle. E, tabii ki hocalarımız da e, merak ettikleri noktalarda yine birbirlerine sorabilirler. E, dışarıdan bu anlamda soru almıyormuşuz. Dışarıdan katılımcı olmuyor. E, Süreye bu anlamda riayet etmeye çalışırız. E, Bizde sempozyum programındaki sıralama e, öncelikle Mehtap Hoca e, ile başlıyor. Eğer uygun görürse arzu ederse o sırayla gidebiliriz, herhalde sunum yapacak arkadaşlarımızdan önceliği olan, öncelik almak isteyen varsa onunla da başlayabiliriz, var mı böyle bir talep? Böyle bir talep herhalde yok. Yakup Hocam, herhalde ya, seyrede olacak evet, Hocam. Var ya, mıydı? Yakup Hocam öncelikle siz mi sunmak istersiniz? Yok hocam, ben son sırada da sunabilirim. Yani sıraya riayet edebiliriz. Tamam, tamam. Eğer öyle bir şey yoksa, öncelik yoksa biz Mehtap hocadan başlayabiliriz. Mehtap Aşlamacı hocamız doktora öğrencisi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde bizlere Alevi-Sünni evliliklerindeki çocukların din eğitimine ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi isimli bildiriyi sunacaklar. Ben özeti inceleyebildiğim, görebildiğim kadarıyla hocamızın e, yüksek lisans çalışması muhtemelendan elde edilmiş. Sonuçları bizimle paylaşacak. E, Tabi üzerinden bir miktar zaman geçmiş. Ondan ricamız, peşin ricamız, e, o dönemden bugüne e, yapılan başka çalışmalar var mı bu noktada? Varsa bunlar neler? Bugüne de getirerek e, bize tebliğini sunması çünkü önemli güncel bir konu giderek e, işte farklılaşan küreleşe, küreselleşen bir dünyadayız ve bu dünya içerisinde çok farklı e, kültürel arka planlardan aileler bir araya geliyor ve bunların çocukların eğitimi çok önemli bir mesele haline geliyor dolayısıyla ben çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum günümüzde de çok e, güzel bir ışık tutacağını düşünüyorum bu çalışmanın bu bağlamda dikkate alarak e, İbrahim şey e, Mehmet Aşlamacı hocamızı e, dinliyoruz. Buyurun Mete Hocam. Öncelikle teşekkür ederim ee, Sayın Başkan. E, böyle bir sempozyum hazırladığı için e, Pardon ben biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Abdullah Demir Hocama da teşekkür ediyorum. Katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Hocam ben e, slides paylaşacaktım ama tam Paylaşamıyorum. Nasıl yapabilirim? Yetki verilmesi bir muhtemelen. Bir dakika. Tamam, şu an paylaşabilirsiniz. Evet, bir Paylaşabiliyor musunuz? Heh, tamam. Evet. Evet, benim çalışmam Alevüs Ünlü evliliklerindeki çocukların din eğitimine ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Yüksek lisans çalışmamdı kendisi. Bildiğiniz üzere Türkiye farklı inanç, kültür ve dünya görüşünden insanların bir arada yaşadığı bir ülke. Tabii bu imparatorluk üzerinde kurulması hasebiyle ve daha öncesinde kapalı toplum olarak yaşaması hasebiyle çok sorun teşkil etmiyordu. Yani bu özelliğini koruyabilmişti. Ancak kentleşmeyle birlikte bu farklı kültürler, farklı inançlar, farklı dünya görüşleri birbirleriyle daha fazla karşılaşmaya başladılar ve Bununla birlikte de toplumun bazı yapıları etkilenmeye başladı. En de aile e, yapısı. E, aile e, artık e, homojen aile yapısından heterojen aile yapısına doğru bir e, geçiş gözlenmekte. bunun buna örnek olarak da biz e, Türkiye'de işte kentleşme ile 1950'den itibaren e, kentleşme ile birlikte e, alevistünde evliliklerinin arttığını görüyoruz. Alevi Sünni evlilikleri daha öncesinde birbirlerine ön yargılı davranan iki yapı iki grup ve onlar hani evliliklere çok sıcak bakmıyorlar ancak eğitim düzeyinin yükselmesi ondan sonra sosyo kültürel düzeyin yükselmesiyle birlikte bu evlilik bireysel tercihlerinin şeyi dini tercihlere, onun dini yapıya veya e, kendi dünya görüşlerinin üzerine çıktığını görüyoruz. E, bir de şunu biliyoruz ki e, aile toplumun temeli, ailede yetişen e, çocuk sonuçta e, toplumu etkilemekte, ondan sonra e, bir çocuğun e, dengeli bir şekilde e, yetişebilmesi, her şekilde donanımlı olabilmesi ailedeki huzurun, ondan sonra ailedeki yapının sağlamlığıyla alakalıdır. Çalışmalar bunu göstermiştir. Ben de Ali ve Sünni evliliklerde çocukların din eğitimlerinin nasıl olduğu, ondan sonra nasıl bir ortamda yetiştikleri, yani dini gelişimleriyle, alakalı olarak nasıl bir ortamda yetiştikleri, e, dini duygu ve gelişimlerinin nasıl olduğunu e, merak edip bu şekilde bir e, çalışma yaptım. E, araştırmamızın bu bağlamda temel problemi, alevizyonerliklerden doğan çocukların din eğitimlerine ilişkin ebeveynlerinin görüşlerini incelemek. Bu temel problemle birlikte araştırmada biz e, şu sorulara cevap aradık Aleevi sün evlilikleri öncesinde çıkar çocukların din eğitimine ilişkin e, konuşmakta mıdır yani bununla hani e, kendilerinin farklı kültürden geldiklerini varsayıp e, bir e, çocuk yetiştireceğiz Bununla ilgili önceden bir e, planlama veya önceden bir hazırlıkları var mıdır en azından bu söz konusu olmuş mudur e, Alevi dünler edildiklerdeki ebeveynler çocukların din eğitimi konusuna nasıl yaklaşmaktadır? Yani e, bir taraf baskın mı yoksa ortak bir karar alınarak mı çocuk yetiştiriliyor? E, eğitim, Din eğitimi konusuna yaklaşımlarını merak ediyoruz. Bu tarz evliliklerde çocukların dini gelişim ve din eğitimde mezhep ve anlayış farklılığının ne gibi etkisi olmaktadır? Gibi soruların cevaplarını e, aramak. Aradık. Evet, bu e, araştırmamızın amacı Alev isimli evliliklerinden doğan çocukların din eğitimlerine ilişkin ebeveyn görüşlerini, tutumlarını ortaya koymak. E, varsa problemleri tespit etmek ve öneriler e, geliştirmek. Bununla ilgili bu tarz evliliklerdeki çocukların bedenen ve ruhen dengeli bir şekilde yetişmesinde onların din eğitimleri e, önem arz etmekte. Bu konuda yapılmış tek çalışma olan bu araştırma bu tür ailelerdeki çocukların din eğitiminin durumunu ortaya koyarak bu konuya dikkat çekmesi açısından önemli ve anlamlı görülmektedir. Şöyle bir şey var, Alevilik, Alevi ve sündiydik veya bunların karşılaştırılmasıyla ilgili çalışma çok fazla Alevi sündiydikleriyle ilgili de ben e, bu araştırmayı yaptığımda bir test, bir makale e, mevcuttu. E, bu şey ama alevisünde evdekilerden doğan çocuklarla ilgili herhangi bir araştırma yoktu. Benimki tek, e, tek şu anda alevisinde evliliklerindeki çocukların din eğitimiyle ilgili. O ortamda yetişen çocukların din eğitimiyle ilgili çalışma çalışmam tektir. Yöntemimize baktığımızda e, araştırma nitel araştırma. Ve olgu bilim deseninde yapılandırılmıştır. Kendi çalışmanın yapısına uygun olarak bu model tercih edilmiştir. Çalışma grubu Malatya'da ikamet eden, 21 aileden, 32 eşten oluşmuştur. Ee, eşlerin e, bir kısmı e, yani çoğunluğu e, ikisi birlikte görüşmek istemiş, bir kısmı ise e, şeyde tek eş olarak görüşmek istemiştir. Görüşmeyi kabul etmemiştir ki siz de takdir edersiniz. E, yani sonuçta e, ne diyeyim? Toplumda hala ön yargısı olan bir konu, Alev evliliği e, çok konuşulmak istenmeyen hatta üstü kapanması istenen, belki unutulmak istenen bir konu olduğu için, tabii çok fazla eşe ulaşıp ancak izin aldıklarımızdan kabul edenlerle bu şekilde görüşme yapılmıştır. Eşlerin 17'si kadın, 15'i erkektir, 17'si alevi, 15'i sünnidir. Katılımcılar genel olarak orta yaş grubundandır, eğitim düzeyleri genel olarak yüksektir. E, veri toplama aracı olarak da, araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştiren yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Yani e, önceden e, bir mülakat e, formu hazırlayıp e, onu hatta önceden sunup e, kendilerine görüşmeyi kabul ederlerse e, mülakat yapıp kabul ettiklerinde. Bir daha, Kabul ederlerse ses kayıt cihazı yoksa not alma yöntemiyle çalışılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan çiftlerin çoğunluğu yüz yüze görüşme. izin veren çiftlerde ses cihazı ile kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yöntemim bu şekilde. Sonuçlara geldiğimde ise öncelikle katılımcıların dini yaşantılarını bakıyorum. Yani e, katılan e, eşlerin dini, yaş e, kendilerinin dini algıları, dini yaşantıları e, genel anlamda nasıl e, onun bir etinlemesini yapmak açısından katılımcı eşlerden 27'si kendisini inançlı olarak tanımlarken beşi inançlı olarak tanımlamamıştır inanç e, kısmını yani kabul etmiyorum şeklinde işaretlemiştir. Görüşme yapılan eşlerin evlenmeden önceki dini yaşantıları nispetinde yeni kurdukları ailedeki yaşantılarında da dine yer verdikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle farklı neslepten biriyle yapılan evliliğin eşlerin dini yaşantılarını çok fazla değiştirmediği anlaşılmaktadır. Yani birbirlerine etkileme konusunda e, çok bir e, şey yok. Yani etkileme e, yok. Öncesinde nasıl yaşıyorlarsa aile ortamına da e, bunu aktarmışlardır. Pardon. Katılımcıların yeni kurdukları ailede de kültürünün kültürünü nispeten kendileri yaşamalarına rağmen er, evde ortak yaşam alanı oluşturmak ve çocuğun dini tercihlerine müdahale etmemek gibi öne sürdükleri gerekçelerle çocuklarına her iki mezhebin kültüründe dayatmadıkları anlaşılmaktadır. Görüşme yapılan eşlerin aile yaşantılarında din olgusu Alevi... Canım. Aynen. Alevi eşlerin nazarında genellikle inanç ve ahlak boyutuyla yer alırken, sünni nazarında ise inanç, ibadet ve ahlak unsurlarıyla bir bütün şeklinde değerlendirilip yer aldığı anlaşılmaktadır. Burada da şunu görüyoruz, Alevi eşler dine genelde ahlaki boyuttan, inanç boyutundan ve ahlaki boyuttan yaklaşıyorlar, buna vurgu yapıyorlar. Sünni eşler ise dinle ilgili konuşmalarında ibadet kısmına da vurgu yapılıyor, işte namazı, orucu veya dua ezberlemesi şeklinde vurguları var. Bu nedenle bu tarz ortamlarında dinin ahlaki boyutuna vurgudan dolayı söz konusu çocukların dini algı, bilgi ve yaşayışlarında ahlaki boyutun ön plana çıkması muhtemel bir sonuçtur. Ee, din eğitimine yaklaşımlarına e, baktığımızda katılımcılarımızın görüşten çiftlerden çoğunluğu din eğitimine gerekli görmektedir. Ancak eşlerin bazıları dine bütüncül bir yaklaşımla, dinin inanç, ibadet ve ahlak yönlerini vurgulayarak din eğitimine gerekli görürken, diğer bazıları sadece dinin ahlaki boyutunu önemseyerek din eğitiminin gerekli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca bazı, diğer bazı eşler ise din eğitimde diğer dinlerin ve kendi inançlarının da öğretimi kaydıyla olumlu yaklaşmaktadır. Ee, yani sadece e, işte İslam dini e, veya sadece e, sünni e, şey Meslek ağırlık da değil de e, diğer dinler de öğretilsin veya e, kendi inançları da öğretilsin. E, ama ailedeki e, eğitime hepsi olumlu bakmakta ve ailede başladığına e, dair vurguyu da yapmaktalar. Katılımcıların çocukların din eğitimi hakkında görüşleri. Görüşülen eşlerin çoğunluğu çocukların din konusunda doğru bilgi sahibi olmaları için genel anlamda din eğitimi almasını istemektedir. Din eğitimini kimin vermesi gerektiği konusunda ise farklı görüşler vardır. Anne babanın ilk model olması ve anne babaların kendi inançlarına göre çocuklarını yetiştirmek istemeleri gibi gerekçelerle çocuğa din eğitimine ailesinin vermesi gerektiği görüşü çoğunluk tarafından benimsenmektedir. Bununla birlikte din eğitimini uzman kişilerin vermesinin gerekli olduğunu düşünen eşler de vardır. Ayrıca din eğitimini gerekli görmeyip verilmesine karşı olan veya bu eğitimi alıp almamayı çocuğuna bırakan eşler de mevcuttur. Yani ben çocuğuma şu anda herhangi bir şey dayatmıyorum, herhangi bir şey söylemiyorum, vermiyorum. Çocuğun belli bir yaşa geldiğinde, seçme yaşına geldiğinde kendisi karar verip kendisi seçecek diyen, çocuğu özgür, bu anlamda özgür bırakan eşler de vardır. Yine görüşülen eşlerin evlilik öncesinde çocukların din eğitimi konusunda birbirleriyle konuşmadıkları e, belirlenmiştir. E, görüşme yapılan ailelerin çoğunun da çocukların dini duygu, oluşum ve gelişimine katkıda bulunabilecek cami veya cemevi ziyareti, dini içerikli toplantılara katılma ve kitapların okunmasına teşvik gibi faaliyetlere yeterince yer verilmemektedir. Bu nedenle konusu bu nedenle din konusu ailelerde bu yetersizlikten dolayı çocukların dini duygu oluşum ve gelişiminin olumsuz etkileneceğini söylemek mümkündür. Yine görüşülen ailelerde çocukların din ile ilgili sorularını Alevi veya Sünni ayrımı yapmadan ebeveynlerinden herhangi birine yönelttikleri anlaşılmaktadır. Yani e, sorduğumuz soruda işte çocuklarınızın dinle ilgili herhangi bir sorusu olduğunda e, hanginize gelmektedir şeklinde. Yani Alevi e, olan eşe mi daha fazla soru soruluyor yoksa e, şeydi, sünni olan eşe mi? Bu konuda çocuk herhangi bir ayrım yapmıyor ki zaten belki çocuk onun Ayrımını farkında bile değil. Aile e, çocuğu belli bir şeyde yetiştirmediği için, baskın e, bir anlayışta yetiştirmediği için, serbest bıraktığı için belki çocuk bunu farkında değil. Görüşülen eşlerin çoğunluğu kendilerini çocuklarının yönettikleri e, ile ilgili soruları cevaplamada yeterli görmektedirler. Ayrıca eşlerin çoğunluğu söz konusu soruları cevaplamada yetersiz kalmaları durumunda aile büyüklerinden hocalardan ya da yetkili kişilerden yardım alacaklarını ifade etmektedir. Görüşülen eşlerin bazıları çocuklarının Kur'an-ı Kerim ve dua öğrenmelerini kendi seçimlerine bırakarak öğrenmek istemeleri durumunda onlara müsaade edeceklerini belirtmektedir. Ayrıca... Alevi olan eşlerin bazıları çocuklarının Kur'an-ı Kerim'i ve duaları öğrenirken aynı zamanda Türkçe anlamlarını da öğrenmelerini istemektedir. Alevi eşler bunu e, özellikle istiyorlar. Yani sadece Arapçasını e, okuyup geçmesin, anlamını da öğrensin, anlamını da bilsin e, diye vurguluyorlar. E, sonuçlarımız bu şekilde görüyoruz. E, Önerilerimize baktığımızda ise bu tür ailelerde yetişen çocuklar doğrudan veya dolaylı olarak farklı mezhepsel e, kültürün etkisi altında kalabildikleri için evlilik öncesi evlenecek adaylara ve yakın çevrelerine bu duruma ilişkin bilinçlendirmeye yönelik destek sunulması yararlı olacaktır. Örgün eğitimde İslam içerisindeki farklı yorumları içeren din öğretimi kanalları oluşturması, Okul çağıyla birlikte bu tarz aileden gelen çocukların dini, gelişim ve eğitimlerine olumlu katkısı olacaktır. Ben sunumum kadar da teşekkür ederim. Ben teşekkür <gülüyor> ederim. E, Mehtap Hocam, çok e, vakti çok güzel kullandınız. E, toplu bir şekilde bizlere konunuzu sundunuz. E, o yüzden de teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda çok önemli bir konu ile ilgili çok böyle spesifik çok güzel sonuçlar ve e, öneriler de getirdiniz. Onlar için de gerçekten ben de teşekkür ediyorum tekrar. E, tabii birkaç husus e, benim mesela dikkatimi çeken e, nokta oldu Özellikle sizin sunumunuzda. Yani e, tek çalışma dediniz, halen tek çalışma mı? Bildiğim kadarıyla hani bu evet, bayağı bir eski evet. yani şey e, düzeninin zaman geçen bir e, çalışmaydı. Halen evet, tek mi evet. hala yapılmadı mı? Baktım, Alevi-Sünni evliliklerde çocuklar üzerine yok. Alevi-Sünni evlilikleri üzerine yapılıyor. Ama Alevi-Sünni çocuk üzerine yok hocam. Halen böyle bir çalışma, yani tek sizin dışınızda yapılmadı. bu büyük yani Bunun bile sadece söylenmesi aslında ya da dile getirilmesi bence çok önemli, çok kıymetli. Neden? Çünkü çok büyük bir ihtiyaç. Yani sadece Alevi-Sünni çocuklar üzerine ya da bu evliliklerden doğan çocuklar üzerine değil, birçok farklı kültürden... Ee, evlilikler artık çok yaygın günümüzde. Bunlar üzerine e, çok ciddi çalışmalara ihtiyaç var. Ama maalesef biz e, problem alanlarını tespit edip ciddi topluma katkı sağlayabilecek e, çalışmalar üretmekten kaçınıyoruz. Anladığım kadarıyla bu mevzu burada da e, söz konusu gibi geliyor bana. E, yine mesela özellikle siz zaten önerilerde değindiniz ona ama e, bu tür meseleleri hala ciddi bir tabu olarak görüp onu evlilik sürecinde bile e, o tabuyu aman kutuyu açmayalım e, pandronun kutusu, kutusu saçılır şeklinde böyle bir anlayışla ele almamız da e, anladığım kadarıyla problemi sadece e, içeride e, kabuk bağlamasına belki neden oluyor ama içeride kangren devam ediyor gibi görülüyor. Öyle ki anladığım kadarıyla evlilik öncesinde sizin çalışmanızdan eşler konuşmuyorlar bunu. Yani evet böyle ama bu ne olacak? E, aslında evliliğin temel ürünlerinden çıktılarından bir tanesi evlat çok önemli uzun vadeli çıktılardan bir tanesi bu çıktı ne olacak buna ilişkin bile bir şey konuşmadan işe girişmek sonra da olduğunda işte gör anlaşılan en çok tercih edilen davranış biçimi de şey tamam yani hiç ilgilenmeyelim anlaşılan büyük oranda da öyle gibi görülüyor belki daha nicel verilerle bunun desteklenerek de geniş bir katılımla belki bunlar daha da tabii ortaya konulabilir. Ama buna ilişkin soruları bile sormuş olmanız bence çok kıymetli, çok değerli diye düşünüyorum. Vaktimiz kalırsa diğer hocalarımızdan sonra yine sizin bu sorular ve bu belirttiğim yorumlar etrafında bir şeyler söylemenizi de bekleriz. İkinci sırada Bizim oturumumuzda doktor Yasin Yiğit hocamız var. Iğdır Üniversitesi'nden hocamız. Kendisi 5 vakit, vakit namazın öğretimiyle ilgili ders içeriklerinin değerlendirilmesi başlıklı bir çalışma hazırlamışlar. Bizlere onu sunacaklar. Çok kıymetli, çok değerli olduğunu düşünüyorum ben yine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 kıymeti tekrar kazanabilecek bir vasat ortam oluşmuşken bunun da değerlendiremediğimizi aynı zamanda da düşünüyorum, onu da belirteyim. Böyle bir ortamda tekrar ders kitaplarını hatırlamak ve onun kıymetini hatırlamak bence eğitimciler açısından, din eğitimciler açısından çok kıymetli. Bu anlamda hocamızın çalışmasının da güzel bir ışıklıacağını düşünüyorum bizlere. Buyurun Yasin, Yasin Hocam, sizin de 20 dakika süreniz var. Tamam hocam, Olur. teşekkürler öncelikle. Evet, benim bildirimin başlığı 5 vakit namazın öğretimiyle ilgili ders içeriklerinin değerlendirilmesi. Ee, çalışmamın konusu, e, öğretimi kapsamındaki öğretim programlarının ve ders kitaplarının 5 vakit namaz ile ilgili içeriklerinin değerlendirilmesidir. Çalışma, ortaokul ve lise düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları ve Anadolu İmam Hatip Lisesi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 Ee, yine neden bu konu e, kapsamında konuşacak olursak ben daha önce 10 yılda aşkın bir süre e, öğretmenlik yaptım ve öğretmenlik yaptığım sürede ders kitaplarından e, faydalanarak namaz kılmayı öğretmenin e, zorluğunu gördüm. Buna yönelik e, daha kolay anlaşılı bir materyal geliştirmiştim ve sadece bir ders saati içerisinde öğrencilere namaz kılmayı öğretebiliyordum.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 e, kitabı ve Halil İbrahim Yal'ın tarafından hazırlanan öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme kitaplarından da yararlandım. E, bunun yanı sıra Hasan Meydan Hocam'ın Din Eğitiminde Manevi Boyut adlı e, kitabı da bu çalışmalara etkilenebilir. E, çalışmada kullanılan yöntem nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi.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 Sehiv ve secdesi ve secdesiyle ilgili hükümleri söyler. Namazda okunan dua ve tesbihleri doğru olarak telaffuz eder. Yine bilissel düzeyde kazanımlar. Kur'an-ı Kerim 5. ve 6. sınıf kazanımlarına baktığımızda aslında içerikte namazda okunan dualara da yer veriliyor. Sübhaneke, barik duaları, rabbena duaları gibi ancak kazanımda herhalde gözden kaçırılmış...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 biraz daha öğrenciler tarafından zor öğrenilmektedir. Bu nedenle daha fazla derste yer verilmesi bence sakıncalı değildir. Tekrara düşünmeyi de şu şekilde örtbas edebiliriz. Alt sınıflarda daha yüzeysel temel konular verilebilir. Üst sınıflarda daha üst düzeyde bilgiler verilebilir. Ayrıntılara yer verilebilir. Mesela en azından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 Din kültürü ve ahlak bilgisi ve diğer kitaplarda bizim. Özür diliyorum. Süreyi bu arada son iki dakika Hı. Yasin hocam. Hocam toparlıyorum zaten. Tamam. Bizim çalışma kitaplarımız yok. Önerilere gelecek olursak, içerik, ve öz bilgi, bola etkinlik ve görsellik anlayışıyla yeniden hazırlanmalı. Çalışmanın sonucunda namazın kılınışına yönelik anlaşılır bir görsel materyal geliştirilmiştir. Araştırmada öğretim programları ve ders kitaplarındaki konuyla ilgili içerik hakkında öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine başvurulamaması çalışmanın bir eksikliğidir. Bu şekilde öğrenci ve öğretmenlerle görüşülerek yeni nicel araştırmalar yapılabilir. Benim öğretmenken derslerimde kullandığım materyal bu şekildeydi. Sadece beş tane tabloyla öğrenciler bir ders saati süre içerisinde namazın nasıl kılındığının mantığını kavruyorlardı. Şöyle altlarına kısa kısa açıklamalar yazarak hazırladım. Hatta tahtaya da bu şekilde önce iki rekatlı namazın kılınışını e, çizip e, daha sonra dört rekatlı namaz nasıl kılınır <gülüyor> konusuna geçerken bunun üzerine tabloyu tamamladığımızda daha kolay anlaşıldığını gördüm. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Yasin Hocam. E, sen de süreye tam riayet edip derli toplu tam böyle başı sonu belli bir e, tebliğ sundun bizlere. Bu açıdan da çok tekrar teşekkür ediyoruz. Çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Öğretmenlikten gelen ve din eğitiminde akademik çalışmalar yapan yine bir hoca olarak senin de e, o tecrübeyi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. E, özellikle paylaşmış olduğun tabloda böyle çok hoş, çok faydalı olduğunu biliyorum. Böyle bir tablonun gerçekten. E, bir şey sadece e, uzatmamak için, e, süreyi verimli kullanmak için bir şey söylese, e, belki soracağım. Belki sen e, şimdi Buyur, yaparsın, abi. belki sonrasında da olur. Çalışma nitel bir çalışma olduğu için, e, çalışmanın başında bir hipotezle başlayıp sonunda bir hipotez ile tamamlamışsın. Bu biraz bana e, bir e, hani tekrar değerlendirmesi gereken bir husus gibi geldi. Malum nicel çalışmalarda biz hipotezler, tez, antitez üzerine gittiği için e, yapılandırız tezler üzerine ama nitel olan bu tür anlama, yorumlama işte bir metin analizi tarzı olan veya bir doküman incelemesi tarzı olan çalışmalarda. Tez, antitez demektense ya da hipotez demektense daha çok böyle anlama amaç gibi, çalışmanın amacı gibi kavramları daha çok tercih ederiz diye düşünüyorum. Ben evet. Abdullah paylaştığı sunum şablonu üzerinden hazırladığım için o şablondan aldı. Hmm. Ondan dolayı yazdım. Hmm. O şablondan dolayı sen aldın. Evet. Belki o Abdullah hocayla da istişare edilebilir nitel çalışmalar için bunun alternatifinin oluşturulması. Güzel olabilirdi belki. Ee, Celal hocam da el kaldırmış. Ee, Yakup hocama geçmeden eğer kısaca belirtebiliriz. belirtebiliriz. Buyurun, Buyurun Celal, hocam. Celal hocam. Teşekkür ederim Hasan hocam. Yasin Bey'e bir soru olacak. Yasin Bey hocam şimdi siz hem din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenini yapmış birisi olarak şimdi de akademik bir bakışla programı incelemişsiniz. Bu program ortaokul programı değil mi? Liste var. Lisede vardı. Lisede mi vardı? Şimdi bana öyle geldi ki çocukların bütün zamanını namaz kılmayı öğretmek için almışlar. Yani öğren namazı ayrı, efendim yatsı namazı ayrı, yani dönemin başından sonra kadar o kitapta o program, programı kazananlara baktık. Hep namaz. Şimdi biz ne bekleriz? Yanılıyorsam, ya duymak istediğim şeyler, de, şeyler yani bunlar, işte inşallah yanılıyorumdur. Şimdi biz çocuklarımıza öncelikle dinin gerekliliği konusunda çocuklarımızı ikna etmek zorundayız. Dinin gerekliliği ve yaşanmanın da gerekli olduğu, dini yaşamanın da gerekli olduğunu anlatmalı, kavratmalı ve ikna etmeliyiz. Eğitimin özünde ikna etmek vardır. İkna olmayanı eğitemezsiniz. Ama sizin sunumunuzda, tabii ki sizin sunumunuzda ders kitaplarına ve programa dayanıyor. Bakıyorum namaz kılmayla ilgili hepsi. Şimdi burada ben acaba yanlış mı anladım? Yoksa e, gerçekten de çocukların ortaokulda, lisede zamanı namaz kılmaya mı ayırmışlar? Bunu öğretmeye mi ayırmışlar yani? Başka şey öğretmemişler mi? Evet, evet yani. hocam. Süre bolca var diyor. Yasin hocam, hocam, hocam. Yasın hocam, yasın ne, hocam dersiniz? ne dersiniz? Tabi orta, orta lise, mi Bu incelememde ben hem e, orta okul hem lise ve Anadolu İmam Hatip Lisesi derslerini ele aldığım için çok fazla kazanım görülmüş olabilir. Aslında e, her derste birkaç e, hafta sadece namaza ayrılıyor. Yani öğrenciler yılda birkaç hafta namaz e, konusuyla karşılaşıyorlar söz konusu derslerde. O kadar çok yoğun değil. Ee, yani imatiplerde olduğu için burada o kadar çok yoğunluk var. Ama tabii hocamın belki sorusuna cevap olarak şunu da diyebilir miyiz Yasin hocam? Kazanımlar içerisinde bilissel kazanımlar çok yukarıdayken sadece yanlış atlamıyorsam 3 tane duyusal kazanım görüldü. Onlar da e, en alt düzey fark eder düzeyindeydi. İşte evet, o fark evet. eder düzeyinde kazanımın az olması kalplere duygulara hitap noktasındaki sınırını o gösteriyor belki öyle mi? Aynen hocam. Aynen, Aynen. evet, evet hocam. Hocam çok teşekkürler. Ee, Yakup Hocam'ın vaktini çok daraltmamak, bir sonraki oturumda sıkıştırmamak için e, isterseniz Yakup Hocam'a dönelim. Yine vakit kalırsa inşallah onu da kullanırız biraz müzakere için. Ablu hocamdan izin de alarak. Yakup Hocamız, e, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde e, lisans üstü öğrenci, e, yanlış bilmiyorsam, e, yanlışsa düzeltin lütfen, e, bizlere cami cemaatinin dindarlık düzeyi, isimli derince harman tarla örneği isimli çalışmayı sunacaklar kendileri bir cami cemaatiyle nicel bir çalışma yapmış benim anladığım gördüğüm kadarıyla evet merakla dinliyoruz hocam sizleri buyurunuz evet hocam slide paylaşma imkanım var değil mi hocam vardı hocam abla hocam onları ayarlıyor hemen galiba var hocam Tam ekranı yapamadım ama sağ alt köşede. Bu bir önceki Yakup Hocam'ın değil değil mi? En sağdaki. Hı. Hmm. hocam. Evet, evet, en sağdaki. Himmet Hı. Hocalarım, selam ve hürmetlerimi iletiyorum. İslam ee, İstanbul Zaim Üniversitesi lisans üstü eğitim enstitüsü yüksek lisans, e, yüksek lisans öğrencisiyim. Kendi camimin üzerinde yani kendi camimin cemaati üzerinde bir araştırma gerçekleştirdim. Konum cami cemaatinin dindarlık düzeyi. Çalışmamızın konusu beş vakit namaza devam eden cami cemaatinin dindarlık düzeyi. çalışmamızı dindarlık düzeyi konusu üzerinde literatür taraması yaptıktan sonra beş vakit namaza devam eden cami cemaati üzerine bir çalışma olmadığı için konumuzu seçtik. Ve 5 vakit namazda devam eden cami cemaatimiz üzerinde devamlı camiye gelen 82 tane cemaatimiz üzerinde bir anket yöntemiyle beraber bir sınırlama yaparak konumuzu sınırlandırdık. Çalışmamızın hipotezi 5 vakit namazda devam eden cami cemaati Kur'an-ı Kerim bağlamında dindar mıdır? Neden bu konuyu seçtik? Az önce yine tekrarlamıştım, tekrarlayayım. Yapılan literatür çalışmasında bu tür bir çalışmaya rastlanılmadığından dolayı hem de cami imamı olduğumun hasebiyle bu konuyu seçtim. Literatür taramasında din görevlileri, dindarlık ve mutluluk düzeyi örneği vardı. O konumuza yakın. Üniversite öğrencilerin dindarlık düzeyi ve diğer bir konuda camide ibadete devam eden kişilerin dindarlık, yaşam doyumu ve kişilik yönelimleri. Yani bizim seçtiğimiz konumuza en yakın konular bunlardı. Belki diyebiliriz son konumuz camide ibadete devam eden kişilerin dindarlık, yaşam doyumu ve kişilik yönelimleri bizim konumuzla aynısını belki e, aynısı olabilir ama e, camide ibadete devam eden kişilerin dindarlık, yaşam doyumu ve kişilik yönelimleri konusu incelediğimizde e, sadece dindarlık boyutu içerisinde olan yani inanç boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu, düşünce boyutu bu boyutların içerisinde sadece camide ibadete devam eden kişilerin dindarlık, yaşam doyumu ve kişilik yönümleri konusu sadece inanç, ibadet boyutunu içerisine almış. Yani namaz kılmayı, oruç tutmayı e, hasbihal ve bir arada da ha, haca gitmeyle ilgili konuyu almış ama takdir ederiz ki dindarlık dediğimiz zaman, İslam dediğimiz zaman, dindar dediğimiz zaman Dindar ne demek? İnandığı kişinin, inandığı dinin emir ve yasaklarını yerine getiren demektir. Yani dindar dediğimiz zaman sadece ibadet boyutunu ele almamalı, inanç boyutunu, ibadet boyutunu, ahlak boyutunu, düşünce boyutunu, bu bütün boyutları içerisine alan bir kavramdan bahsediyoruz, dindarlıktan bahsediyoruz. O yüzden ben bu konuyu seçtim. Çalışmamızın amacı ise beş vakit namaza devam eden cami cemaatin dindarlık düzeyini, Emine Çay'a Batmaz yüksek lisans tezinde e, bu ölçeği geliştiriyor. Kur'an-ı Kerim bağlamında İslam e, İslami dindarlık ölçeğiyle ölçülmesi bizim konumuzun amacıydı. Çalışmamızın neden bu çalışma önemli? Çünkü yapılan literatür taramasında böyle bir çalışmaya rastlanılmadığı için bizim konumuz önem arz ediyor. Çalışmamızın faydaları nelerdir? Çalışmamız din eğitimi tarihine ve literatüre katkı sağlayabilir. İslam ahlakı alanında çalışma yapanlara, özellikle ahlak boyutu üzerinde çalışma yapanlara katkı sağlayabilir. Daha önce bu alanda herhangi bir çalışma olmadığı için araştırmamız özgün bir nitelik taşımaktadır. Çalışmamızın kaynakları Kur'an'a göre dindarlığın boyutları Profesör Doktor Hüseyin Peker hocanın makalesi. Bu makalede dindarlığı tanımladıktan sonra dindarlığın boyutlarını açıklıyor hocamız. Buradan yararlandık dindarlık boyutları, algıları ve uygulamaları yardımcı doçent doktor Hasan Arslan hocamızın makalesi ve son olarak da çalışmamızda Emine Batma hocamızın geliştirdiği Kur'an-ı Kerim bağlamında İslami dindarlık ölçeğini kullandığımız için bunu da kaynak olarak burada belirttik. Çalışmanın yöntemi, nicel bir araştırma yöntemi kullanılarak verilen veriler anket tekniği ile toplanmıştık. Yani 82 tane cami cemaatimizin İnternet kullanmasını bilenler, internet üzerinden Google Form üzerinden, internet kullanmasını bilmeyen cami cemaatimize ise kağıtlar, formlar dağıtarak tek tek doldurduk. Ondan sonra bunları alıp işledik, gerekli yorumları yaptık. Hipotezimiz doğrulandı mı? Hipotezimiz inanç ve ibadet konusunda doğrulandı. Yani namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme, ibadet konusunda doğrulandı, inanç konusunda da doğrulandı, inanç boyutunda dediğimiz işte imanın esasları, Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman konusunda bizim e, sorduğumuz sorulara yüksek bir oranda e, olumlu cevaplar verildi. Fakat ahlak boyutunda kısmen doğrulandı. Bu sonuçlara gelmek gerekirse ben e, dakikamızın da saat, süremizin de kısıtlılığına rağmen sadece burada önemli olan, Sonuçlara değinmek istiyorum. Öncelikle birincisi sorduğumuz sorularda kibirli olduğumu söyleyenler olur ad, adlı sorumuzda bize cevap verenlerin yarıya yakını bana kibirli olduğumu söyleyenler olur. Bana kesinlikle uygun ve bana uygun tarzında sorular, cevaplar verilmiştir. Sizler de takdir edersiniz ki Cenab-ı Allah İsra Suresi 31. Ayet-i Kerime'de Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma, ne yeri yarabilir ne de dağlarla boyu ölçüşebilirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde ise, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişinin cennete giremeyeceğini Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Bu bağlamda dindarlık düzeyini oluşturan, ahlak boyutunu oluşturan olgulardan bir tanesi kibirdir. Kibir bu konuda cami cemaatin yani benim görev yaptığım cami cemaatine baktığımız zaman, Cami cemaatinin yarına yakının kibirli olduğunu söyleyenler olmuştur. İkincisi ise yine ahlaki boyutta sıkıntı olan, dindarlık düzeyinde sıkıntı olan gösteriş yapmak. Yani gösterişte bulunmak. İnsan suresi 38. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki Ve onlar mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan kimi arkadaş olursa artık ne kötü bir arkadaştır o. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadisi şerifinde kim işlediği hayrı şöhret kazanmak için halka duyurursa Allah onun gizli işlerini duyurur. Kim de işlediği hayrı halkın takdirini kazanmak için başkalarına gösterirse Allah da onun riyakarlığını açığa çıkarır. Yani gösteriş konusunda da yine sorduğumuz, sorular, sorduğumuz sorunun cevabında sorumuzu tekrarlayayım. Gösteriş yapmaktan hoşlandığım zamanlar olur. Bunu cami cemaatimize sorduğumuz zaman 32 tane cami cemaat, 82 kişi arasından 32 tane cami cemaatimizin gösteriş yapmaktan hoşlandığını, zaman zaman gösteriş yaptığını bizlere ifade etmişlerdir. Bu da dindarlık düzeyini olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Üçüncüsü, yalan söylemekle ilgili bir sorumuz oldu cemaatimize. Gerekli olduğunu düşündüğüm zamanlarda yalan söylediğim olur. Yine cami cemaatimizin 33 tanesi bunun zaman zaman yalan söylediği bize ifade etmişlerdir yine Ahzab suresi 70 ve 71. ayet-i kerimede ey edenler Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür doğruluk ile yalancılık hainlik ile güvenirlik bir arada bulunmaz. Yani bu tür şeyler de dindarlığın, dindarlık düzeyliğini olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Yine cami cemaatimize sorduğumuz gerekli insanların özel hayatları hakkında konuşmaktan hoşlanırın sorusuna yani insanların arkasından konuşmak, gıybet yapmak, insanları çekiştirmek tarzında sorulara sorduğumuz cevabın karşılığında yine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 Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadisi şeriflerinde ey diliyle inanıp kalbine, kalbine, kalbine iman girmeyenler, Müslümanlara eziyet etmeyiniz ve onların gizli taraflarını araştırmayınız. Allah Müslüman kardeşinin gizli tarafını araştıranın gizli tarafını araştırır ve Allah kimin gizli tarafını araştırırsa evinin içinde bile olsa bunu herkese karşı mahcup eder. Yine bu da gıybet, yani toplumumuzun belki de büyük bir bölümünü araştırma yapılırsa, analiz yaptırırsa, toplumumuzun büyük bölümünü heba eden, yani toplumumuzda büyük bölümü demeyelim ama yine cami cemaatimizin gıybet konusunda sıkıntı çektiği, ara ara gıybet yaptığını da bizlere ifade etmişlerdir. Ve sonuncu olarak ise sorduğumuz sorularda, Sözünde durmamak. Cemaatimize sorduğumuz soruların sonuncusu ise sözünde durmamaya yine 30'a yakın yani 29 tane cemaatimizin %30'a tekabül ediyor. 30 tane cemaatimizin zaman zaman sözünde durmadığını bizlere ifade etmiştir. Saf suresi 2. ve 3. ayeti kerimede ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir kusur ve kabaat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadisi şerifinde münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder. Bu da münafık alametinin üç tanesini Efendimiz böyle açıklıyor. Bu sonuçların akabinde ben şunları söylemek istiyorum. Yani bizler dindarlığı sadece namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, Allah'a inanmakla, peygambere inanmakla, Hiçbir peygamberi birbirinden ayırmamakla, meleklere inanmakla, meleklerin yani dört büyük meleklerle diğer melekleri birbirinden ayırmakla, iman etmekle dindar olduğumuzu söyleme, söyleyemeyiz. Dindarlık bütün bir olaydır. Çünkü bunun inanç boyutuyla, ibadet boyutuyla, ahlak boyutuyla, düşünce boyutuyla, duygu boyutuyla hepsini topyekun içimize barındırdığımız zaman dindarlık düzeyinin en yüksek seviyesine ulaşmış oluruz. Burada benim önereceğim şeyler şunlardır özellikle bir cami imamı olarak cami cemaatine yönelik yapılan programlarda gerek üniversite camiasından gerek Diyanet İşleri Başkanlığı camiasından gerek Milli Eğitim Bakanlığı camiasından yapılan seminerlerde konferans konferanslarda sempozyumlarda gelen hocalarımızı ben elimden geldiği zamanım yettiği kadar takip etmeye çalışıyorum ama Çoğunluk olarak ben şunu görüyorum hocalarımızda, eleştiri bakımında değil, sadece ben önemli bakımından bunu söylüyorum. Ya namazdan bahsediliyor, ya oruçtan bahsediliyor, ya hacca gitmekten bahsediliyor, ya Peygamber Efendimiz'den bahsediliyor. Ama Peygamber Efendimiz'in hayatından bahsedilirken de, Efendimiz'in hayatının nasıl yaşandığıyla ilgili anlatılmıyor. Yani bu konulara daha fazla eğilirse, yani dindarlık düzeyinin daha üst seviyeye çıkarılmasını bizler istiyorsak, bu tür sempozyumlarda, açık oturumlarda, konferanslarda daha çok ahlaki boyutla ilgili yani kibirle, işte yalan söylemekle, sözünde durmamakla, işte gıybet etmekle ilgili konuların üzerinde daha sıklıkla durulursa bizim hem cami cemaatimizin hem de toplumumuzun dindarlık düzeyini 3 seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Yakup Hocam, e, süreni çok verimli kullandın, tam, tamamlamadın bile. E, yine seninkisi de değerli toplu bir e, sunum oldu bizlere. E, müzakere içinde bence diğer hocalarımızınkilerle birlikte çok güzel e, bazı e, meseleler de ortaya koymuş oldun aslında. Önceki bir hususu e, sormak ya da e, sormak isterim daha doğrusu, sen e, belki açıklarsın onu. Belki vaktini verimli kullanmak için girmeden onlar ama biz çalışma bir ölçek üzerinden yürütülmüş çalışma dendiğinde şöyle bir şey bekledik. Yani bu tür özellikle akademik sunumlarda bunlar beklenir. Onun için bundan sonrası için de size bir ön açması anlamında söylüyorum. Bu tür çalışmada mutlaka ölçeğin temel puanları özellikle güvenirlik puanları vesairesi noktalarında şey beklenir yani bir açıklama beklenir bu konuda sizden belki daha açıklama alabiliriz yani bu ölçeğin işte krombék alfa sayısı vesairesi neydi uygulama sonucunda ne tür sonuçlar elde ettiniz ilk uygulama neydi vesaire bunlara ilişkin temel bilgi vermek yani madde sayısıydı boyut sayısıydı vesaire meselesi noktasında bir diğer husus toplam puanlar ve gerçekleşen puanlar ile ilgili genel bir değerlendirme de beklerdik yani şöyle bu ölçekten toplamda kaç puan alınabilirdi acaba cami cemaatimiz kaç puan aldı verdiği cevaplarla her bir boyuta ölçekte mesela inanç boyutu ibadet boyutu ahlak boyutu benim aldığım kadarıyla buradan var ki dindarlık bu anlamda farklı boyutlarla hani temellendirilebiliyor burada Kur'an esas alındığı için en azından ibadet inanç ahlak vesaire muhtemelen var. Bunlarda beklenen puan, toplam puan ve gerçekleşen toplam puan acaba kaç oldu? Bunlar da hani nicel bir çalışmada bütün resmi görmek açısından önemli olurdu bize. Bunlar hakkında eğer varsa elinde bilgi verebilirsin. Bu anlamda sevinirim. Bir de bunun dışında fark analizleri yaptın mı acaba? Yani bize sen anlamaya ilişkin, yorumlamaya ilişkin gerçekten güzel örnekler verdin ahlak açısından sıkıntı noktasında. Ama fark analizleri yaptın mı acaba? Fark analizinden kastım sen anlıyorsundur nicel çalışma yaptığın için. Yani mesela 82 kişinin tamamı camiye sürekli devam edenler miydi yoksa bir kısmı bazen gelenler miydi ee, acaba bu sürekli devam edenlerle bazen gelenler arasında farklılıklar var mıydı çok e, küçüklüğünden itibaren namaz kılanlarla sonradan namaz kılmaya başlayanlar arasında mesela farklar var mı bunları merak ederiz fark analizleri yapıla yaptın mı yapmamış da olabilirsin çünkü örneklerim küçük örneklerim küçük olunca bir miktar en azından bunları parametrik olarak yapmak zor olur nam parametrik denenebilir falan ama Bunları açıkçası merak ettim. Bunun dışında o ahlak boyutu ile ilgili, yani bunları eğer imkan olursa vermeni isterim ona cevap. Bir de ahlak boyutu ile ilgili, yani tespitlerin işte gerçekten çok önemli, ibadetler anlam bulmayınca, anlamlı bir dindarlık oluşturmayınca ahlak da, Ahlaka da bir etki meydana getirmiyor. Kişiliğe karakteri de maalesef e, yansımıyor. Ve bizim bu noktada çok ciddi problemlerimiz var. Senin çalışmaların yansımış. Belli yani çok belli. Hatta öyle ki belki de e, makro planda baktığımızda değer üretmeyen bir dindarlık medeniyet de üretmiyor. E, bir türlü medeniyet temeli oluşturamamamızın temeli de belki de e, camide sadece namazı ya da seccadenin üzerine oturduğumuzda e, dikildiğimizde kıyama kalktığımızda namazı anımsamamız. Ama oradan kalktıktan sonra ee, dış dünyada medeniyetin daha çok cereyan ettiği ortamda oradaki etkiyi sürdürememiş olmamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bu anlamda o tespitin çok kıymetli, çok değerli. Buna ilişkin neler yapılmalıysa bir şeyler söyledin ama herhalde zor kısım orası olduğu için, zor nokta orası olduğu için e, oraya çok fazla kimse de e, elini e, taşın altına koymak istemiyor mu ne dersin? Yani orada neden bu kadar zorlanıyoruz? İki soru yani bir ölçek vesaire ile ilgili ikincisi de o kısımda neden o kadar çok eksiğimiz var yani bunu sadece şeyde açıklayamayız yani insanlara daha çok namazı anlatmayla da açıklayamayız çünkü sanki orada biraz anlatma değil de hal mi etkili oluyor öğretmede de e, o kadar geride kalıyoruz ne dersin? Öncelikle şunu, şunu söyleyeyim ben e, inanç ve ibadet boyutu ile ilgili bu analizlerimi daha çok e, metine sakladım. Çünkü burada Hı. önemli olan en sıkıntılı olan e, ahlak boyutundaki yani ben tek tek buradaki soruları analiz edip tekrar tekrar geçmek istemedim çünkü vaktimizin e, kısıtlı olduğundan dolayı. Yani en çok sıkıntılı olan e, dindarlık düzeyini etkili, etkileyen sorular üzerinde konuştum. İkincisi şunu söyleyeyim ben, e, benim görev yaptığım cami e, öğlen ikindi ve yası cemaati, ortalama 200 cemaati olan bir camide ben Hoş. görev yapıyorum. O yüzden 82 tane cemaat. Neden 82? Bunlar devamlı yani 5 vakit namazla devamlı gelen yaklaşık işte 30 sene, 35 senedir namaz kılan kişilerin üzerinde biz bu örneklemi gerçekleştirdik. Yani sabah namazına gelmeyen, işte yatsı namazına gelmeyen veya işte öğlen veya ikindi namazlarını şehrin merkez camisinde getiren insanları değil de tamamen Harman Camisi'ne gelen 5 vakit namazını Harman Camisi'nde kılan yani bir iş, bir şey işi olmadığı sürede sürece bu camiye devam eden insanları seçtik ki analizimiz analizimiz nesnel olsun objektif olsun gelecek çalışmalara da kaynak öncü kaynak öncülük yapsın diye bu tür şeyi seçtik. Tam metini gönderdiğim zaman inşallah o dediğiniz analizleri de yapmaya gayret ederim. İkincisi şunu söyleyeyim ben evet maalesef. Bizler ilahiyat camiası olarak, ben de bu işin dertlisi olarak herhalde elimizi taşın altına koymuyoruz. Yani ben dinliyorum, takip ediyorum. Bunu eleştirme adına da söylemiyorum. ya yani öneri adına söylüyorum. Gelen hocalarımız nedense hep inanç ve ibadet boyutunda ama ahlak boyutuna giremiyoruz. Ahlak boyutuna giremediğimiz için İslam sancağını teslim edeceğimiz o gençleri geliştirme, o gençleri yetiştirme noktasında Bizler ahlaki boyutunu geliştiremediğimiz için gençlerimize de ışık tutamadığımıza inanıyorum. Yani e, bir an önce elimizi taşın altına sokmalı. İslam'ın, dindarlığın ahlaki boyutunun da olduğunu, inanç ibadet ve ahlaki boyutunun tam bütüncül olduğunu e, bir an önce hissetmeli. O ahlaki boyuta da bir an önce girilmeli olduğunu düşünüyorum. Yani iş bizlerle beraber sizlere de düşüyor öyle düşünüyorum yani. Tabii hepimize düşüyor. Tabii evet. ki teşekkür ediyorum. Ee, diğer sunum e, yapan hocalarımızın e, acaba e, eklemek istedikleri e, hususlar var mıdır? Yoksa Celal hocam e, bir e, söz istiyor yine ona da döneceğim. Var mıydı e, eklemek istediği husus? Mesut Hocam, Mehtap hocam. Ben size Belki direkt Belki yani sunum yani, ağzına olarak, olarak söylemek, olarak söylemek varsa, diye varsa diye soruyorum. Diye soruyorum. Eksik kalanlıyorsunuz. Yok hocam. Yok hocam. Yok, teşekkür Yok, ediyorum. Yağasın hocam. hocam, hocam sizin. sizin? Yok hocam. Yok ben hocam. Ben tamam, tamam. Teşekkür ediyoruz. Cener hocam. Hocam, hocam. Buyurunuz hocam. Buyurunuz hocam. Anladığım kadarıyla Yakup hocam'ın değerlendirmenin, değerlendirmenin üzerine. üzerine. Estağfurullah. Değerli hocam. Şimdi e, e, Yakup hocam çok güzel bir çalışma yapmış. E, 82 kişiden oluşan e, cemaatine bir anket formu uygulanmış. Onlara da samimiyetle cevap vermişler. Bu araştırmadan bazılarının yalancı olduğu, bazılarının efendim, e, çeşitli konularda hatalar yaptığı anlaşıldı. Şimdi ben üniversitemde etik kurulu üyesiyim, yayın etik kurulu üyesiyim. Bu tür yayınlar bize geldiğinde bazılarına araştırma izni vermiyoruz. Hayır diyoruz, bu hareketi uygulayamazsınız. Yayın geldiğinde de hayır bunu şu isimleri silmeden veya şuraları değiştirmeden yayınlayamazsınız diyoruz. Şimdi burada biz bir de biz bizeyiz, arkadaşız. Bu e, yayınlayacaksanız caminin adını oradan silmeniz lazım. Çünkü orada e, e, cemaatten bazıları hoca benim yalan söylediğimi nereden biliyorsun? Öbürü yani birbirlerine şüpheliye de bakarlar. E, şey olmaz, etik değil yani. Çalışma son derece bilimseldir, gereklidir, yerindedir ama... E, lokal olarak oradaki e, yer ismini vermememiz gerekiyor. Ona bir başka şekilde bir e, şey çözüm bulmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Herhalde, herhalde. Herhalde. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bu hatırlatmanız için. Ee, etik kurul izni muhtemelen alınmıştır. Kendi üniversitesinin etik kurulundan aldınız mı? Ee, bunu danışman hocanız iletmiştir. Yakup hocam Yok hocam öyle bir girişimde bulunmadı. Yani normal şartlarda bu anket çalışmalarında, mülakat çalışmalarında muhakkak etik kuruldan izin alınması gerekiyor. Yani. Alınmış olmalı diye düşünüyorum, onu belirteyim. Etik kurul izin verirse çok sıkıntı olmayabilir. Yani sadece cami ismi, bölge ismi çok sorun olmayabilir. Bazı etik kurullar tabi hocam Afyon'da buna dikkat ediyoruz diyor mesela. Ben de kendi üniversitemde etik kurul üyeliği yaptım. Çok fazla bölge ismi veya kurum ismi çok mahrem bir kurum veya bölgede ise çok sorun olmuyor ama tabii kişiler önemli bu noktada kişisel onan formlarının alınmış olması vesairesi gerekir. Bu noktalar muhtemelen teknik meseleler. Onları yayın öncesinde tezini bastırma öncesinde hocası da dikkate almıştır, alacaktır diye ya, ümit ediyoruz. Kes konum değil hocam yalnız. Kes ha, kes ayrı bir çalışma. Ayrı bir çalışma. Ayrı bir çalışma. Yine de hocam bunu kendi danışman hocanızla istişare etmenizde fayda var. Çünkü sizin you, öğrendiğiniz, öğrendiğiniz sürecinde, sürecinde danışman, danışman hocanız sizin sürecinde. renklerinizdir bu anlamda. Anladım hocam. Evet, evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben yani. e, tüm vakitinde sonuna geldik. E, üç değerli e, araştırmacı arkadaşımızın çalışmaların üçünden de istifade ettim şahsen birbirinden kıymetli, değerli çalışmalardı. Tabi zaman darlığı içerisinde çok kıymetli çalışmaların sadece çok cüzi bir kısmı ancak burada sunulabiliyor, aktarılabiliyor. Daha sonra inşallah bunlar tam metin olarak basıldığında daha fazla bunlardan istifade etme olanağı bulacağız. Ama burada ortaya çıkan kısa süre içerisinde deklare edilenler, gayet başarılı, gayet güzel çalışmalar olduğunu ve faydalı, önemli noktalara işaretlenen çalışmalar olduğunu gösteriyordu. Ee, bu anlamda tekrar dediğim gibi üç arkadaşa da e, teşekkür ediyorum. Eğitim e, oturumuydu. Belki son oturum sanki ya da son e, sunum böyle eğitimle sanki çok bağlı değilmiş gibi görülse de bence eğitimin tam kalbindeydi. Bunu da belirteyim. Çünkü e, özellikle namazla ilgili ders kitabı içeriklerinden doğrudan namazın 30 yıldır, 20-25 yıldır uygulamasının içinde olan insanların işte o namazın bizi ne kadar kötülüklerden alıkoyduğuna ilişkin, bizi ne kadar eğittiğine ilişkin, maalesef bizim ondan ne kadar istifade edip edemediğimize ilişkin verilerini ortaya koyması ve bu noktada bize bir öz eleştiri kapısı açması ben eğitim açısından çok kıymetliydi diye düşünüyorum. Bu anlamda da dediğim gibi üç araştırmacının çalışmasında hem oturma, ee, çok büyük katkı sunduğunu hem de e, sempozyum kitabına inşallah çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Ee, bir sonraki oturum saat 16'da e, başlayacakmış. Ben e, bizi izleyen, oturuma katılan, e, sunumu yapan, e, görüşleriyle katkı veren Celal Hocam ve diğer tüm hocalarımıza teşekkürlerimi